Salat ve selam peygamberimize ve onun ehli olsun. Zübdeyi Kur'an olan peygamberimiz veda haccından dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri ehli beytimdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz. Öyleyse hidayet kaynağı Ehlibeyt'tir. Ehlibeyt Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hakk'ın doğru, temiz, sevilmesi şart olarak buyurdu peygamber ailesidir. Şura Suresi'nin 23. ayetinde Cenabı Hak de ki: "Ben bu peygamberliğime tebliğime karşılık sizden Yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Buyurulur. Demek ki ehlibey'tin Beyt'in sevilmesi farzdır. Hazreti Peygamber'in veda vedacından dönerken irad buyurdu. Gadir-i Hum hutbesi peygamberden sonra Hazreti Ali Efendimiz'in yerine halife, vasi ve imam olduğunu ilan içindir. Peygamber'in Maide Suresi 67. ayetin yani Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan... Elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Ayetinin nazil olmasının ardından Hazreti Ali Efendimiz'i yerine halifesi ve vasisi ilan ettiği İslam aleminde kabul edilen bir hakikattır. Yani Maide 67. ayetin ardından yapılan bu halife ilanı Allah'ın emridir. Orada bulunan sahabeler... Hazreti Ali'nin halife ilanına şahit olmalarına rağmen bu ilandan yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süre sonra vuku bulan rühletten sonra... Hazreti Ali'nin halifeliğini unutmuşlardır. Sakife'de bir oldu bittiyle Hazreti Ebubekir Bekir halife seçilmiştir. Hazreti Ali'nin ilk şialarından olan Hazreti Selmansa Sakife olayından sonra Allah Resulü'nün gerçek halifesinin Hazreti Ali olduğunu her fırsatta beyan ediyordu. Aynı günlerde Hazreti Ali geceleri hanımı Hazreti Fatıma'yı, oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i yanına alarak muhacir ve ensarın evlerini dolaşıyor ve gasp edilmiş haklarını geri almak için onlar yardım istiyordu. Etrafına 40 kişi toplayarak onlardan canları pahasına söz aldı ve şafak vakti saçlarını kazıtıp kılıçlarını kuşanarak huzuruna gelmeleri için ahit aldı. Sabah olduğunda sadece Selman, Zübeyr, Mikdad ve Ebu Zer olmak üzere 4 kişi saçlarını kazıyıp kılıçlarını kuşanmış olarak onun yanına geldiler. Ertesi akşam Hazreti Ali Efendimiz yine aynı evleri gezdi ve 40 kişiden tekrar söz aldı. Ne yazık ki sabah olduğunda o 4 kişiden başka kimse hazır olmadı. Hazreti Ali 3. gece tekrar aynı kişilerin evlerini ziyaret etti. Onlar yine aynı sözleri verdiler. Ancak aynı 4 kişiden başka sözüne sadık kalan kimse çıkmadı. O zaman Hazreti Ali halkın vefasızlığını görünce hakkından vazgeçip evine kapandı. Ama boş durmadı. Bu süre içinde Kur'an'ı toplamaya başladı. Selman-ı Farisi her fırsatta Hazreti Ali'nin halife olduğu ile ilgili konuşma yapıyordu. Allah'a yemin olsun ki peygamberin vasiyeti ve ahdinize vefasızlığınızda her geçen gün daha da kötüleşiyorsunuz. Beni İsrail kavminin akıbetine düçar olacaksınız. Eğer Hazreti Ali'nin velayet ve ilafetine sarılırsanız Allah'a yemin olsun ki yeryüzünün ve gökyüzünün nimet kapılarını size açar. Ben sizi uyarıyorum. Şu andan itibaren sizlerle olan arkadaşlık ve dini kardeşlik bağlarımı koparıyorum. İmam Cafer es-Sadık Selman hakkında şöyle buyurdu. İmanın 10 derecesi vardır. Mikdad 8, Ebu Zer 9 ve Selmansa tamına sahiptir. Selman'ın en büyük faziletlerinden birisi, Hazreti Ali'nin mucizevi bir şekilde Medine'den medayına gelerek Selman'ın gusül ve kefen işlerini yapıp onu defnetmesidir. Cabir bin Abdullah Ensari şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Ali Medine'de bizimle sabah namazını kıldıktan sonra cemaate şöyle hitap etti, Ey cemaat, Yüce Allah kardeşiniz Selman'ın vefatında sabırlarınızdan dolayı sizlere mükafat versin. Sonra Allah Resulü'nün sarığını ve cübbesini giyip kılıcını aldı ve devesine binerek Kamber'le beraber medayine doğru hareket etti. Yolda giderlerken Kamber'e saymasını söyledi. Kamber olayı şöyle anlatır. Sayı saymaya başladım ve on dediğim sırada Selman'ın evinin önünde olduğumuzu gördüm. Selman'ın dostlarından Zadan şöyle diyor. Ey Selman, sana kim gusül verecek diye sordum. Selman, Resulullah'a gusül veren zat dedi. Zadan, söylediğin kişi imamalidir ama o şimdi Medine'de. Bu nasıl mümkün olabilir? Bin fersahlık yoldan gelip sana nasıl gusül verebilir? Selman, ben öldükten sonra çenemi bağladığında onun ayak seslerini duyacaksın. Çünkü Allah'ın Resulü bunu bana haber vermişti. Zadan şöyle diyor. Selman öldüğünde çenesini bağlatıp dışarı çıktığımızda Hazreti Ali'nin kamberle evin önünde deveden indiklerini gördüm. Hazreti Ali, Selman'ı gusül ve kefenledikten sonra defnetti. Allah ayetle sevilmesi farz olan ehlibeyti sevmeyi, yolundan gitmeyi ve sahip çıkmayı nasip eylesin. Profesör Doktor Haydar Baş.